Evet arkadaşlar. Az önce yine canlı yayınımız vardı bir tane. Yani aradan bir 20 25 dakika, 22 dakika falan geçti. Arkadaşlar, umarım o yayınımızda izlemişsinizdir. Arkadaşlar. Ve şimdi sizlere şunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, yani e, bilgisayara Kulaklık takarsak ne tür sorunlar yaşanır? Ama büyük kulaklıklar. Küçük olanlardan değil, büyüklerden. Arkadaşlar yani bilgisayara büyük kulaklık takarsak kablosuyla birlikte şuraya takarsak. Arkadaşlar bilgisayar kısa devre yapabilir. Yani kısa devre yaparken kısa devre yapardayken yani sesi kısık çıkabilir. Bir videoyu rahat duyamazsınız vesaire rahat izleyemezsiniz. Bilgisayar kapanabilir. Eğer büyük kulaklığı hep takıp çıkardığınız zaman böyle yani kısa devre yapar bilgisayarın ayarlarıyla oynar nasıl diyeyim size şu yandan şimdi bir ses gelecek duyuyor musunuz arkadaşlar yani bu ses bira bilgisayarınızdan gelmez. Yani kulaklığı taktığınız için hem kısa devre yapar. Hem bilgisayarınızın bir daha sesini açamazsınız. Yani videoda izleyemezsiniz. İzlersiniz ama sessiz izlersiniz yani. Sesli bir daha izleyemezsiniz arkadaşlar. Büyük kulaklığı. Büyük kulaklığın kablosunu buraya. Yani bir yere takmanız lazım. Eğer bir yere takıp. Oradan taktığınız yerden çıkartıp diğer yere takmaya çalışırsanız işte. O zaman bilgisayarınız düzelmez arkadaşlar. Onun için de e, bilgisayarın ses ayarlarına bakacaksınız. Yani ayarlardan seslere bakacaksınız. Öyle düzeltebilirsiniz. Yani sorunu bulma tuşuyla. Yani arkadaşlar bu eski bilgisayarlar için de önemli bir şey aslında. Hani şimdi benimki yeni fazla eski değil. Zaten şu anda bilgisayarla çekiyorum videoyu. Benimki yeni çok yani eski değil öyle. Arkadaşlar eski bilgisayarlarda bu daha çok etki yapıyor. Yani büyük kulaklık takarsanız kısa devre yapar ama küçük kulaklık takarsanız hiçbir şey olmaz. Yani küçük kulaklıktan bir şey olmaz. Tabi onun da kablosunun kalın olması lazım biraz. Şu deliye girmesi için. Hafif bu kadar bir şey çünkü orası. Kulaklık kabloları bu kadar oluyor. Arkadaşlar. Yani küçük taktığınızda hiçbir problem çıkmaz. Ayrıca büyükte yani bilgisayardan kulağınıza ses çok fazla gelir. Çok fazla. Küçükte az geliyor. Küçükte az geliyor ama büyük takınca hem ses fazla geliyor hem kısa devre yapılıyor. Bilgisayarın sesi otomatikman kendiliğinden kısılıyor arkadaşlar. Küçük kulaklık takıp çıkardıktan sonra kendisi kendiliğinden kısılıyor. Ve arkadaşlar bilgisayarın sesini bir daha açamıyorsunuz. Ve ana sesi kısılıyor ana sesi. Normal ses değil ana sesi. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gidelim. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup... Şuradan. Videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.